Allahümme salli ve selim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede ina amillahi ve iftali. Elzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saklanmış olan elmayı yemelerinin hemen ardından Hazreti Adem Efendimiz ve Hazreti Havva Hanım'ız üzerlerindeki cennet elbiseleri nefsin gelmesiyle beraber kayboldu. Bunun kaybolmasıyla beraber Hz. Adem Efendimiz telaşa düştüler, sağa sola koşturmaya başladılar. Bu noktadaki hakikat dairesiyle cennette yaşanan bu olay kendi içinde bir süreci de aldı. Hz. Adem Efendimiz o andan itibaren artık Cenab-ı Hakk'ı göremez olmuştu. Hz. Havva anamızın tavsiyesiyle beraber şeytanın ona ve Hz. Avva yemin etmesiyle elmayı yemenin getirmiş olduğu o büyük zulümat, vücuttaki titremeler, ani bir değişim, hızlı bir şekilde nefse emmarenin getirmiş olduğu ağır yük, Hz. Adem efendimizin belini büküyor, başını, aklını, vücudunu, kalbini, bunların her birisini artık birer ağza olarak hissediyordu. Her birinin içerisinde bir elem, her birinin içerisinde bir sızı başlamıştı. Cennette acı yoktu, cennette ağlamak yoktu, cennette zorluk yoktu. Ancak cennette yenen bu elmayla beraber nefsin zorluklu anı başlamıştı. Bu andan itibaren Hz. Adem Efendimiz ne yaptığını bilmez bir halde tövbe etmeyi niyetlendi. Bu tövbenin niyetiyle sürekli olarak Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Bir yandan ben ne yaptım, biz ne yaptık diyor. Biz isyanı nisyanı, hata manasıyla bunu ifade ediyor. Bir diğer taraftan Cenab-ı Hakk'a nida ediyordu. Ancak tövbesini, söylemini, sözünü Allah-u Zülcelal'in duymadığını değil de ona cevap vermediğini hissettiği anda daha da kötü bir hale gelmişti. Öyle ki Cebrail Aleyhisselam'la karşılaştı. Ona beni Rabbimle görüştür dedi. Cebrail Aleyhisselam artık bundan sonra bu mümkün değildir buyurduğunda Cebrail Aleyhisselam'a Hazreti Adem Efendimiz ancak utanmamdan dolayı ben de görüşecek durumda değilim dedi. Hazreti Adem Efendimizin bu yoğun ve karmaşık duyguları arasında Hz. Havva anımızdan ayrılmak istediğini, onu görmek istemediğini ifadelendirdiğini görüyoruz. Bu olayın hemen ardından bahsediyoruz. Tam tersine dünya hayatına geldiklerinde birbirlerine olan özlemleri, birbirlerine kavuşma talepleri apayrı bir mevzu olarak inşallah 3. ciltte başlayacağız ama olay ilk anında hem Hz. Adem Efendimiz hem Hz. Havva anamız kendilerini kaybetmişçesine Rabbimizin verdiği emrin onun adını kullanarak şeytanın kandırmasıyla yaşadıkları bu süreçten kurtulma çabasında birbirlerinden de uzak durma talepleri doğal olarak gündeme geliyor. Hz. Adem Efendimiz Hz. Havva anamızı bu noktada bu olayın yaşanmasına müsebbip olarak görmüyor. Kendi yanlışından utandığı için yanlışı beraberce yapmış olduğu Hz. Havva anamızla karşılaşıp Onunla bir kez daha bunu hatırlamak istemiyor. Zaten birbirlerinden öylesine uzaklaşmaları birbirlerine karşı olan kötü düşüncelerinden ötürü değil Hz. Adem'in Hz. Havva kızması değil vücutlarında yaşadıkları büyük değişim, büyük korku ve büyük bir hareket <gülüyor> olarak adlandırılması ve anlanması gerekiyor. Bu noktada muharref olan dinlerde kadının ikinci ve aşağılık bir planda yer alması, ilk günah olarak bunun adlandırılması ve kadının bu noktada kötü addedilmesi İslam dininde mümkün değildir. O da Siyer Nebi'nin bu yorumuyla açıkça anlaşılır. Diğer siyer kan Hazreti Hz. Havva anamıza Cenab-ı Hakk'ın ceza olarak adet kanı verdiğine dair beyanatlar bulunuyor. Ancak Hazreti Hava Anamıza adet kanı bir ceza olarak değil, dünya hayatında nefsin otomatik olarak çalışmasıyla beraber hasıl olmuş bir durumdur. Hz. Hava Anamız, bu durum karşısında bunun müsebbibinin başlangıcında yer alması hasebiyle o meyvasını yediği ağaca doğru gitti. O ağaçla konuşarak, o ağaca bir şeyler söyleyerek Allahu Zülcelal'e karşı onları kötü bir duruma düşüren bu çok büyük bir utanmayı vesile olan durum karşısında yapılabilecekleri araştırmaya çıkmış gibiydi. Cebrail aleyhisselam, Hazreti Havva anamızın bir ağacın önüne geçip bu sözleri beyan ediyor olması, haykırması, sürekli olarak bizi hataya sen mi düşürdün, nasıl yaptın demesi karşısında, Hazreti Havva anamıza Cebrail aleyhisselam yanaştı ve şöyle söyledi. Bu bir imtihandır. Allah'ın sevdikleriyle arasında kurduğu bir bağdır dedi. Hz. Havva anamız, bu nasıl bir bağ olabilir ki? Zira biz şimdi Rabbimizi göremez olduk. Ben Adem'den oldum, Rabbimi göremez oldum, utandık, gerçekten zor bir durumdayız demişti. Hz. Cebrail aleyhisselam Havva anamıza imtihanın yeryüzünde insanların, Kendilerinden gelecek olan bütün züriyetlerin Rabbini tanıyabilmeleri, O'na kavuşabilmeleri için gerekli olan bir imtihan olduğunu beyan etti. Bu imtihanın merhalelerinden birinin olduğunu söyledi ve Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder buyurdu. İslam dininde tövbe sadece günahlar adına yapılmaz. Zira bu noktadaki en büyük delil Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizdir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz siir nebi yolculuğunda daha derin ve detaylı ifade edeceğimiz üzere ben günde 70 defa başka kaynaklarda ben günde 100 defa Rabbime tövbe istiğfar ederim buyuruyor. Halbuki bizler peygamberlerin Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın masumiyetiyle hayatları boyunca hiç günaha düşmemiş olmalarıyla tanıyoruz. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözüyle anlıyoruz ki, tövbe etmek, şükretmenin, kendisine verilmiş olan nimetlerin hakkınca yerine getirilmesini mümkün olmaması karşılığında Rabbine şükrün bir yönü olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimizin tövbesi karşısında Hz. Havva anamızla beraber bir günah işlediklerini söylemek, Doğru olmaz. Bu bir günahtan çok, bir hata, bir eksiklik, nefse emmarenin insan vücudunda meydana getirebileceklerinin görülmesi adına Rabbimizin takdiri olarak algılanmalıdır. Böyle algılamayan dinlerin bozulmuş halleri, kadına her seferinde kötü ve berbat sözcükleri söylemekten geri durmamıştır. Bütün bu süreç devam ederken Hz. Adem Efendimiz'e, Ciddi bir ağırlık çöktü. Artık cenneti ve melekleri etrafındaki güzellikleri göremez oldu. Hatta bunlar olmaya başladığında Hz. Adem Efendimiz etrafına bakarak şöyle diyordu. Gözlerim hiçbir şey görmesin diyordu. Zira onun görmek istediği sadece Rabbul Alemin'di. Onun sevgisi, onun muhabbeti ve nuru muhammediydi. Dolayısıyla yaşanan olan bu süreç, dünya tarihi boyunca bütün Müslümanlara, bütün insanlığa bir hakikati beyan etmek üzerineydi. Öyle ki bu hakikat doğrultusunda Yasin Suresinin 60. ayeti i Hazreti Hz. Musa Aleyhisselam ile Tevrat'ta Hz. Nuh Aleyhisselam'a nida ile beyan edilmişti. Kur'an-ı Şan'da da, Resul-i Ekremle Aleyhisselatu Vesselam'ın vesilesiyle ümmeti Muhammed'e açık bir beyanat ve delil olarak sunulmuştu. Şöyle buyuruyordu Cenab-ı Hak: "Esteyzu billahi. Elem a'hidu ileykum ya beni Ademe, en la ta'budu'ş şeytan innehu lekum aduvun mubin." Ey Adem oğulları, ben sizden ahit almadım mı? Şeytana kulluk etmeyin diye. Şüphesiz O sizin açık düşmanınızdır. Buradaki kulluktan maksat O'nun sözlerine uymak, O'nun yolunu takip etmek üzerindedir. O'nun kandırmacasına kanmaktır. Hz. Adem Efendimiz, Hz. Allahu Zülcelal'in yaratmış olduğu her şeyin içerisindeki imtihanı kendi bilgisi dairesinde göstermeye mecbur edilmişti. Madem ki Rabbimiz ona her şeyi öğretmiş, öğrettiği her şey... Zürriyetine kalmalı Kalübelada gelmiş olan bütün ruhlar Bunlardan haberdar olmalıydı Şeytan Hiç şüphesiz bunların içerisinde En bedbaht olanı Nefis bu bedbaht olanla Bir bedbahtlıkla insanı bela olandı Öyleyse Hz. Adem Efendimizin Ve Hz. Havva anamızın Bu hakikati zürriyet-i insaniyeye açık Bir beyanatla göstermeleri gerekiyordu Bu bir imtihandı bu imtihanın sonunda ise Hz. Havva anamızla Hz. Adem efendimiz yeryüzüne gönderileceklerdi. Allahü Zülcelal onları cennetten çıkaracaktı. Bir dahaki bölümde önce Hz. Havva anamızın cennetten nasıl ayrıldığını anlatacağız efendim. Şimdilik kalın sağlıcakla.